Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Razer'dan Barakuda ailesinin Barakuda X Pro'yu inceleyeceğiz. Bu videoyu tavsiyemdir. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Çünkü gerçekten zevkle dinleyebileceğiniz bir video. Kulaklık sizlerle beraber olacak. Dışından kutusundan başlayacağım açmaya. Öncelikle şöyle bir etrafına bakmak istiyorum. En altta bağlantıları var. Onlardan bahsedeceğim. Bilgisayarınıza, PlayStation'ınıza, Switch'inize, Android'inize ve iOS'unuza uyumlu bir cihaz bizlerle beraber geliyor. Aynı zamanda üstünde işte 2.4 GHz'lik bir düşük gecikme olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Hyperseat Yan tarafta gaming and mobil burası çok önemli. Buraya da birazdan geleceğiz. Yan tarafta da özellikleri yazıyor. Dedikten sonra şöyle bir açıyorum kutuyu. Kutunun üzerinde sert kapak olduğunu söyleyebilirim. Yani ilk açtığınızda bahsetmek istediğim burada. O premium hissini kutudan hissediyorsunuz. Hemen altında böyle hard case dediğimiz sert kapaklı suni derili kulaklığınızı vallahi uzun sürede kullanabileceğiniz böyle Evet, bayağı sağlam bir çanta sizlerle beraber geliyor. Onun hemen altında da işte kullanım kılavuzu ve bir Razer çıkartması da bulunuyor. Dedikten sonra bu kutuyu bir köşeyi bırakıyorum ve diğer kutumuzdan devam ediyorum. Şimdi kutumuzu açıyorum. Switch fermuarı var. Açtım. Tabii ki kulaklığımız çıkıyor. Onu da şöyle güzelce standımıza yerleştirelim. Çünkü günün asıl konu Evet kutunun içerisinde ne var ona da bir göz atalım şöyle kısaca. Böyle bir küçük bir hazne yapmışlar. Onun içerisinden bir adet bilgisayarımıza ya da telefonumuza bağlayacağımız tip C girişli bir danglımız bulunuyor. Hemen yan tarafında tip C girişli ve tip A girişli bir kablomuz. Bu kablolarda gerçekten oldukça kaliteli ve pahalı kablolar olduğunu söyleyebilirim. Yan tarafta yine tip C ve tip A girişli başka bir kablomuz olduğunu da söylemek istiyorum. Kutu içeriğimiz... Bu şekildeydi. Bunların da detaylarına birazdan geleceğiz. Önce kulaklığın böyle bir tasarım detaylarıyla başlamak istiyorum. Ve yani başlamadan ama çok güzel bir çanta ya. Gerçekten baya hoş. Kulaklığımı önüme aldım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu kulaklık aslında bir oyuncu kulaklığı ama sadece oyuncu kulaklığı olmakla da kalmıyor. Hibrit olarak kullanabileceğinizi yazıyor marka. Razer böyle belirtmiş. Nasıl hibrit? Yani hem oyunlarınızda hem de mobilde yani günlük hayatınızda bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde tasarlanmış. Etrafına birazcık bakacak olursak. Kafama hemen şöyle takıyorum ve benim kulaklarımı tam böyle iyi bir şekilde kapsayabiliyor. Tabii ki yani böyle sizin eğer kafanız biraz daha büyükse birazdan ona da geleceğim. Yukarıda çelik. Ayarlamaları da bulunuyor. Burası çelik metalden yapılmış bir alan. Kulak yastık köpükleri de deri. Yani deri olması bence oldukça güzel. Orada da kaliteyi hissediyorsunuz ve ya yumuşacık. Yani böyle kafanıza taktığınızda rahatsızlık kesinlikle hissetmiyorsunuz. Tek eksiği olarak şundan bahsedebilirim. Birinci olarak bu yastıklar çıkmıyor maalesef. O yüzden değiştirmek istediğinizde ya da yırtıldığını farz edersek bu konuda birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ekstra olarak deri olması... Tabii ki çok çok iyi ama kafanızda belli bir süreden sonra terleme de yapabilir. Hani kış aylarındaysak bu belki sizin için sorun olmayabilir ama yazın bir tık sıkıntı çekebilirsiniz. Eğer bu kulaklıkla spora gidecekseniz falan kulağınızda terleme yapabilir. Aynı zamanda kulak başlıkları gördüğünüz üzere böyle 90 derece boyunca dönebiliyor. Bu da oldukça güzel neden terli de diyelim. Bu kulak başlıklarını şu şekilde öne doğru koyduğunuzda yine ter olduğu gibi duracak ama böyle koyduğunuz zaman o ter buharlaşıp gidecek. Bu da güzel düşünülmüş bir alan olduğunu söyleyebilirim. Yukarıda razor yazısını görüyoruz. Yine asil ve şık bir şekilde duruyor. Onun hemen altına ise peluk kafa bandı bulunuyor. Kulak pedlerinde dediğim gibi beğendim. Deri olması yukarıdaki lastik silikon da oldukça güzel. Bu pedlerin içerisinde de bir kumaş bulunuyor. Bunun hemen altında sürücüler yer alıyor. Bu kumaş da dediğim gibi çıkamadığı için bazen tozlar birikebilir. Bunu da küçük böyle süpürgeyle alabilirsiniz. Onu temizlemekte fayda var. Dedikten sonra evet cihazın etrafında neler var ona bakıyoruz. Sağ tarafta bir mikrofon tuşumuz. Bunu da oyunlarınızda mikrofonunuzu açmak veya kapatmak olarak kullanabilirsiniz. Sonsuz dönen bir ses çarkımız bulunuyor. Buradan ses ayarını yapabilirsiniz. Alt tarafta güç tuşumuz. Onun yanında da tip C girişli bir şarj girişimiz bulunuyor. Hemen sol tarafa da baktığımızda orada bir smart switch tuş var. Smart Switch'in ne olduğunu ileriki dakikalarda gireceğiz ama bu tuşu aynı zamanda aktif gürültü engelleyici mod olarak da kullanabiliyoruz. Cihazın iki mikrofonu bulunuyor. Onlar da hemen alt tarafında yer alıyor. Bir de üst tarafta böyle mikrofon girişi var. Bu ne işe yarıyor? Eğer oyunlarınızda ya da dışarıda bu telefonla bir arama yapıyorsanız dışarıdaki gürültüyü alıyor ve dışarıya tekrar yolluyor. Bu sayede sizin sesiniz daha iyi bir şekilde karşı tarafa iletilmiş oluyor. Tasarım konusunda minimal bir yapıda, premium hissediyorsanız hissiyatı yaşatan bir cihaz bizlerle beraber diyebilirim. Ben oldukça beğendim. Yani bu cihazı sadece bir oyuncu kulaklığı olarak değerlendirmezsiniz. Dışarıya böyle taktığınızda da normal dışarıda kullanmalık bir kulak bir hissiyatı da veriyor. O yüzden e, çok fazla Göz önüne batmaz diyebilirim. Son olarak da cihazın 340 gramlık bir ağırlığı var bu arada. O da yanınıza taşımak için ya da elinize tutmak için çok daha ağır bir cihaz olmadığını söyleyebilirim dedikten sonra ses özelliklerine gelelim bize neler sunuyor bu cihaz. Bu cihaz ilk öncelikle e, Razer diyor ki 98 desibele kadar size ses deneyimi sunabiliyor. Ama telefonunuza ya da bilgisayarınıza kullanıyorsanız bunun ekstradan bir uygulaması var. Oradan da eco ayarlarını yapabilirsiniz. Ben telefonuma indirdim. Telefonumda da e, Razer Audio'ya indirdiğiniz zaman bu cihazın equalizer ayarlarını, aktif gürültü engelleyici modunu gibi gibi özellikleri orada görebiliyorsunuz. E, bence o da önemli. Şu an size sadece yaşadığım müzik deneyiminden bahsedeceğim. Daha sonrasında oyun deneyimine geleceğim. Müzik deneyiminde gerçekten çok çok, çok iyi bir performans sergiliyor. Yani bunu ancak deneyimleyerek anlayabilirsiniz. Ben de deneyimleyebildiğim için şanslıyım aslında. Bu cihazın 50 milimetrelik sürücüleri bulunuyor. Daha demin de bahsetmiştim. Bu kulak petlerinin içerisinde. Razer'ın kendi geliştirdiği bir sürücü aslında bunlar. O yüzden patenti de onlara ait. Ve gerçekten akustiği ve derin ses duymayı sizlere çok iyi bir şekilde aktarıyor. Yani o bassları, tizleri, midleri. Müziğin tam... Ne enstrümanı kullanıyorsanız onların hepsini kulağınızda hissediyorsunuz, içinizde hissediyorsunuz ve yani en yüksek modda kullandığınızda ses düzeyi olarak kıyamet kopsa haberiniz olmayacak. O kadar iyi bir şey. Bir de bunu aktif gürültü engelleyici modunu da eklediğiniz zaman yani ultra üst düzey bir deneyim yaşatıyor sizlere. Cihazda AAA ultra düşük bozulma ve gecikmeler yaşatan bir özelliği de bulunuyor. Bunları eminim siz de hakimsinizdir. Bu özellik sayesinde müziğinizde ya da oyununuzda en doğru sesi bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda oyunlarda bu surround efektini, mekansal sesleri de sizlere iyi bir şekilde iletebiliyor. Şimdi gelelim aktif gürültü engelleyici moduna. Aktif gürültü engelleyici modu nasıl çalışıyor Beyza? Daha demin size bir tuştan bahsetmiştim. Smart Switch tuşu. Bu tuşa bastığınız anda cihazınız ambiyans modu, aktif gürültü engelleyici açık ve aktif gürültü engelleyici kapalı olarak sizlere 3 tane mod sunuyor. Bunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. ve Aktif gürültü engelleyici modu yine bir önceki özelliklerde bahsettiğim gibi. Çok iyi bir performans sergiliyor. Belki de sektörde ilk 3'e girebilecek bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim bu cihazın. Zaten fiyatına geldiğimiz zaman bunu da hissedeceğiz. Oyunda nasıl bir performans sergiliyor? Kutumun içerisinde... Hemen onu göstereceğim. Bir saniye. Kutumun içerisinde böyle bir dangılım vardı. Bu dangılı cihazınıza, laptop'ımıza ya da tabletinize bağladığınız zaman 2.4 GHz'lik bir düşük gecikme özelliğine sahip olmuş oluyorsunuz. Ama yani her yerde şöyle bir eksi olarak e, duydum ve size de aktarmak istiyorum. İlk olarak normal telefonunuza bağlıyorsanız, Tip C girişli olduğu için iPhone'lar bunu birazcık e, alıyor. E, ama normal bilgisayarınıza bağladın diyelim. Ben mesela bilgisayarımın portuna bunu taktım ama bu portun bu kadar uzun olması benim USB girişimi de engelliyor. Bu birazcık eksi bir yön olduğunu söyleyebilirim. Cihazın içerisinde kablo da vardı. Kabloyu da kullanabilirsiniz. Bu da böyle bahsetmiş olayım oyun deneyiminde. Valorant'ta, PUBG'de ya da herhangi bir multiplayer oyunun oynarken silah sesinin ya da ayak seslerinin nereden geldiğini duymak bizim için oldukça önemli. Bu cihazla beraber bunu yine en ufak ayrıntısına kadar hissedebiliyorsunuz. Yani bu anlatılmaz yaşanır bu cihaz. Öyle diyebilirim çok çok iyi bir performans sergiliyor. Cihazı aramalarda ama ses sanki biraz bana böyle bir robotlaştırıyormuş gibi geliyor. Bunun da nedeni dediğim gibi harici bir e, mikrofon uzantısının olmaması. Aynı zamanda NFC modu açıkken yapay ile beraber e, bunu birazcık zorlayan ses birazcık robotlaşmış bir şekilde geliyor. Bunu da sizler de göreceksiniz diyelim. Cihazın fiyatına gelecek olursak. Fiyatında 5489 TL olarak satışa sunuluyor. Ama 5000 TL değer mi? Kesinlikle değer. Peki siz bu cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Alır mıydınız? Hem günlük hayatta hem de oyunlarınızda iyi bir performans sergiliyor. Ben olsam alırdım. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.